Toplamada değişme ve birleşme özelliklerini kullanarak iki ifadenin de aynı sonucu verdiğini gösteriniz. Evet, önce ifadenin verildiği halde sonucunu bulalım. Ardından özellikleri kullanarak bulalım. Önce 17.5 ile 3'ü toplayalım. Sonuç 20.5, 20.5 olacak. Buna eksi 7.5 ekleyeceğiz. Eksi 7.5 eklemek demek, 7.5 çıkarmak demektir. 5'ler birbirine götürür. 20 eksi 7 eşittir 13. Parantezlere bağlık alarak ulaştığımız sonuç bu. Şimdi değişme özelliğini kullanalım. Değişme özelliği bize sıralamanın önemli olmadığını söyler. Sayıların yerlerini değiştirebiliriz. Peki sayıların yerlerini değiştirelim. Birçok şekilde yazabiliriz. Burada sırayı değiştirebiliriz. Bunu eksi 7 buçuk artı 17 buçuk artı 3 olarak da yazabiliriz. Parantezler aynen kalabilir. Aslında sadece ifadenin sıralamasını değiştirdik. Şimdi birleşme ve değişme özelliğini kullanalım. Şu an hepsinin yerini değiştirdiğimize göre yeniden birleştirebiliriz. Parantezleri o şekilde koymak yerine bu şekilde koyabiliriz. Birleşme özelliği bunu söyler. Toplamada birleşme özelliğine göre a artı b'nin önce yapıldığı parantez içinde a artı b artı c işlemi, b artı c'nin önce yapıldığı a artı parantez içinde b artı c ile aynıdır. Değişme özelliği a artı b ve b artı a işlemlerinin aynı olduğunu söyler. Yani terimlerin yeri değişebilir. Buna hesaplayalım, buraya hem değişme hem birleşme özelliklerini kullanarak geldik. Yani eksi yedi buçuk artı on yedi buçuk ile 17 buçuk eksi 7 buçuk aynı sonucu verirler. Şöyle düşünmek mesela işimize yarayabilir. Elle farklı işaretle iki sayı olduğuna göre ve bu sayılardan büyük olan pozitif olduğu için sonuç büyük olacaktır. Ya da bunu sadece 17 buçuk eksi 7 buçuk olarak yapabilirsiniz. 5'ler birbirini götürür. 17 eksi 7 eşittir 10. Demek ki burası 10 olacakmış. Hala elimizde artı 3 var. O zaman sonuç 13 olacak. Değişme ve birleşme özelliklerini istediğimiz kadar uygulayalım. Sonuç 13 olacaktır.